Burası Moskova'daki ünlüler mezarlığı bu gördüğünüzde Polkov 3 defa Sovyetler Birliği kahramanı olmuş bu şekilde de mezar taşını yapmışlar hemen yan tarafında da yine uzaya giden astronot daha doğrusu kozmonot Titov'un mezarını görüyorsunuz böyle Burada hep böyle havacılık sektörüyle uğraşanların mezarları var. Mezar taşları da bu şekilde.